Balık burcu kadınları o kadar çok duygu kapılırlar ki gözünün önündeki iyi ve kötüyü ayırt edemezler. Duygularıyla hareket ettikleri için çoğunlukla sonunda hüsrana uğrarlar. Ama hayatta pes etmeden aynı duygusallıkla yollarına devam ederler. Eğer bir olay karşısında ne yapacağını bilemeyen, bir türlü karar veremeyen biri varsa sorun kesin balık burcudur. Balık burcu kararsızlık konusunda bir numaradır. Alışverişte yanınızda sakın, götür, sakın götürmeyin. Karar veremez. Son anda verdiği karar da hep yanlış olandır. İş hayatında bir türlü cesaret edip karar veremediği için ortada kalır. Hayalperesttir. Ancak gerçek sorunlarla yüzleştiğinde ya da işler kafasındaki gibi yolunda gitmediğinde hemen geri çekilir ve gerçeklerle yüzleşmekten kaçar. Onlar için kaçmak sorunu bitirmek demektir. Harcamayı, yedirmeyi, içimeyi sever. Cebinde 10 TL varsa 9 TL'sini çevresindekilere harcar. Ona kalan 1 TL ile ancak eve gider. Hep vermek ve hep mutlu etmek ister ama çevresindeki fırsatçıları maalesef fark edemez. Disipline gelemezler, söz dinlemezler. Kafasında ne hayal etmişse onu yapmak, ister, onu yapmak ister ve onu yapmak için kendi bildiği yolda giderler. Ona öğretilenleri pek önemsemez ve gerçekten yola gelmezler. Öğrenciliklerinde bu nedenle sorun yaşarlar. Başına gelen olaylarda hep olumsuz yönleri görmeye bayılırlar. Bardağın yarısı dolu değil, mutlaka boştur onun için. Böyle görürler. Hep bu olumsuzlukları kendine çekerek dert edinmeyi başarırlar. Zorluklar karşısında savaşmak yerine hemen pes edip vazgeçmeyi tercih eder. Mücadele onlar için ciddi bir sorun ve sorumluluktur. Bu da balık burcunda pek yoktur. Geçmişine o kadar bağlıdır ki geleceğine odaklanamaz ve mücadele etmeyi sevmediği için olduğu yerde sayar. Geçmiş ilişkiler, geçmişte yaşanmış olaylar onunla birlikte yola devam eder. Omuzlarında yük ise onu melankolik yapar. Dünya üzerindeki tüm olaylardan etkilenir ama ciddi etkilenir. Ve paranoya haline geçer. Başkalarının sorunlarını dert eder ama iş kendi sorunlarına gelince hemen kaçar. Bunun ucunu ve gerçekleri asla göremez. Sevdiği ile ilgili olumsuz söylenenlere de aşırı tepki verir. Çünkü aslında o kendi hayalini yaşıyordur. Gerçekleri duymak istemez. Balık kadının takdiri ilahi deyip geçer. Yaşadığı her şeyi kadının cilvesi olarak görür. Olacak da ölmüşe madem çare bulamaz. Boşa kürek çekip kollarını bari yormaz. Böyle de diyebiliriz. Sözün özü balık tam bir teslimiyet halinde yaşar. Akışa yakalanıp sürüklenirken sarına sonuna bakıp kafasını karıştırmaz. Dünya ile çok muhatap olmamasının, sorumluluk almamasının bir sebebi de olacak olan nasıl olsa olacaktır. Boşuna çalışmaya gerek yoktur düşüncesidir. Ama bu düşünce balık burcunu tembelleştirir, yaşamının kontrolünü kaybetmesine neden olur. İnsanların yöntemleri farklı olsa da uğruna mücadele ettikleri şey aynıdır, mutluluktur bu. Balık yaşamında payına düşen mutluluğun miktarı ne yaparsa yapsın değiştiremeyeceğini düşünür. Bir de mutluluğun asıl kaynağının düşlerinde olduğunu keşfettiği anda dünyevi olan olaylardan olabildiğince uzak durur. Çünkü dünya yaşamı sayısı sorumluluğu beraberinde getirir. Toplumsal anlamda mutlu olmak için birçok galibiyet kazanmak, başarılara sahip olmak, çalışmak, dinilmek gerekir. Bu önemlidir hayatta. Oysa balık kadını tüm bunları yapmadan yarı uyanık halde yarı yaşayarak da mutlu olmanın yolunu bulur. Bu yüzden önemsemediği her şeyi unutur. Onca sorumsuzluğu hayatta kalması dahi bazen mucize olur. Balık kadının soru soru ve zoru sevmez. Mücadele etmekçe yerine payına düşene razı olup güvenli alımla çekilmeyi seçer. Risk almak, daha fazlasını istemek, daha büyüğüne sahip olmak, en çok kazanmak gibi beyhude arzuları yoktur. Ona göre bu arzular boşunadır. Zira maddi olanla balık kadın için biraz has kaynağı yoktur. Dünyada var olan tüm gayret, azim, motivasyon, hırs... Tümüyle maddi kazanımlar üzerine kurulmuştur. Hırs duygusal boşluğun yerini alan, günden güne büyüyen, doyumsuzlaşan bir duygudur onun için. Evrenin kurallarına biat eden insanlar, başlarına gelecek her şeye önceden teslim olmuşlardır. Bu yüzden ne yanıp yıkılır ne de ihya olurlar. Kendilerini nasıl olsa belli olan şeyler için fazla yıpratmaz, beyfuda uğraşmazlar. Denerler, olmadı ve vazgeçerler. Duyguları dememe karmışık olan balıklar çabuk demoralize olur. Ani mutluluklar yaşarlar. Ancak genelde melankolik bir yaşam sürmeye kendilerini alıştırırlar. Düş dünyaya karşı moralsiz, enerjisiz, isteksiz görünen balık kadını, üç dünyasında da o kadar da felaketin dibinde, uçurumun kıyısında değildir, kendi içinde yaşar. Bu yüzden davranışlarındaki ani davranış, çevresi tarafından oldukça yadırgansa da balık bu git gel ile yaşamaya alışmıştır. Karşılaştıkları zorluklara çözüm üretmek yerine kendilerini suçlarlar. Her şey benim başıma geliyor. Zaten feryatları eşliğinde ağlarlar, ağlamaya koyulurlar. Çaresizlik sıkça sığınlıkları bir limandır. Aslında canları içinde bulundukları durumdan çık çıkmak istemiyor dahi olabilir. Genel olarak takındıkları bu karanlık tavır çevrelerinde insan kalmamasına, arkadaşsız kalmalarına neden olur. Balık burcu kadını en romantik burçtur. Bu yüzden romantizmi doyasaya yaşayabileceği bir erkekle ilişki kurmak ister. Duygusal alemi geniş ve oldukça hassas olan balık kadının aşk hayatındaki en büyük önceliği bir erkekle ihtiyaç duyduğu duygusal bağlantıyı yakalamaktır. Balık kadınının duygusal alemi her şeyden önce gelir. Bu yüzden kendisi gibi duygusal bir erkekle aşk yaşamayı arzu eder. Balık burcu kadının cezbetmek isteyen bir partner adayı onu sadece fiziksel özelliklerle kendine çekemeyeceğini bilmelidir. Balık kadını öncelikle bir erkeğin içini sevmelidir. İçini sevmediği erkeğin dış görünüşü onun için önemli olmayacaktır. Erkeğin öncelikle ruhuna odaklanan balık kadını aradığı şeyi eğer ruhunuzda bulamazsa fiziksel güzelliğiniz ona etkileyemez. Balık burcu kadını paraya, maddi kaynaklara ya da dünyevi zevklere toprak elementinin burçları kadar değer vermez. Pahalı hediyelerle elde edebileceğiniz kadın balık burcu kadını değildir. Size siz olduğunuz için dış görünüşünüze bakmadan sevebilecek nadir kadınlardandır. Onu cezbetmek isteyen farklar bu işi dış dünyada değil, balığın iç dünyasına inerek yapmalıdır. Balığın hoşlandığı ve onu cezbedebilecek erkek onun iç dünyasına inebilen gizemli erkektir. Asla ona tüm sırlarınızı ilk günden vermeyin. Sizinle ilgili bilinmeyen yanlarınızı yavaş yavaş keşfetmek ve sizin iç dünyanızda gezinti yapmak onun en büyük hobisi olacaktır. Balık burcu kadına kendisi gibi duygusal bir ruh arayışı içindedir. Fakat onun duygusal âlim o kadar geniştir ki balığın gezdiği okyanusta kaybolabilirsiniz. Fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak kendisiyle olabilecek birine ihtiyaç duyar ve tam anlamıyla bir duygusal gezginidir. Sanat, maneviyat, müzik ve mevcut diğer sürekli sürükleyici deneyimlerle ilgilenen bir ortak aslında onun ihtiyacı olan partneridir. Balık burcu kadınlarını cezbedecek erkekler romantik olmayı ve tüm bu sanat alanlarıyla ilgilenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmelidir. Genellikle astrologlar balık alanına karşı ilk hareketi yapmanızı önerirler. Bunun sebebi en sonuncu burç olmasından dolayı en az girişken daha doğrusu en çekingen burç olmasıdır. Bir balığa yeşil ışık yakmazsanız hiçbir zaman size doğru bir hamle yapmaması ihtimali vardır. Hiçbir şey yapmıyor olsanız bile sadece ona bir yeşil ışık yakın size doğru hareket etmesini sağlayın. Bir balık burcu kadınının gözünde ilk hamleyi yaparak basit erkek durumuna düşmekten korkmayın. Çünkü zıtların duyumu gereği balık burcu kadını kendisi gibi çekingen değil, girişken erkekleri daima çekici bulur. Balık burcu kadını duygusal hayatında da diğer burçlardan farklıdır. Duygusala bağladığı zaman çok göz döker ve bir aşkı tüm burçlardan daha genç unutur. Okoş burcu kadını gibi yaşamınızda aniden beliren ve Hayatınızdan aniden çıkacak kadın değildir. Hayatınıza yavaş yavaş girer ve hayatınızdan yavaş yavaş çıkar. Genellikle ilişkileri uzun sürelidir. Şıp sevip değidir ve bir partnere bağlandığı zaman onu bırakmakta zorluk çeker. Hatta aşık hatta aşık olduğu kişi takıntı yapmak gibi bir sorunu da vardır. Bazen duyguları mantığının önüne geçebilir. Bu da onun bir zaafıdır. Balık burcu tam anlamıyla bir aşk insanıdır. En yavaş ve en sabırlı burç olmasıyla oldukça ünlü olan balık burcu, kendisi gibi sabırlı bir patlarla daha uzun vadeli bir ilişki yaşayacaktır. Aşırı aceleci bir patlar onu kaldıramaz ya da baskılama tehlikesi bulunur. Balığın bu yavaş hareketleri bazen uyuşukluk olarak algılanabilir ve bazılarını çılgına çevirir. Fakat bu yalnızca onun doğasında vardır. Balık su elementinin burcudur ve su elementinde hareket her zaman yavaştır. Onun bu doğasına saygı gösterin ve acele etmesi konusunda baskı yapmayın. Balık burcu kadını kendisi gibi su grubundan olan akrep, balık ve yengeç burçlarıyla iyi bir uyumlu ilişki yaşayabilse de toprak grubundan boğa, başak ve oğlakla harikaten uyumu yakalayabilir. Ateş grubu burçları olan koç, aslan ve yayla tamamen zıttır ve birbirlerinin enerjilerini söndürmekten başka bir işe yaramazlar. Hava grubundan ikizler, terazi ve kova ile farklı dünyaların insanlarıdırlar, birbirlerini de anlayamazlar. Özellikle bu burcun kadını için hissettikleri çok önemlidir. Her daim duygularını ön planda tutar ve mantığı yerine içinden geldiği gibi hareket etmeyi tercih eder. Hisleri onu nereye yönlendiriyorsa oraya gider. Mantıklı düşünürse yapmaması gereken hareketleri duyguları tarafından yönlendirildiği için bir dakika düşünmeden yapabilir. İş hayatı daha, daha dahil olmak üzere hayatı boyunca hep bu şekilde hareket eder. Kendi duygularını önemsediği kadar diğer insanların duygularını da önemser. Birini kırmak, üzmek onun için asla yapılmaması gereken şeylerdir. Çevresindekilerin sorunlarını dinleme iyi bilir. Genellikle mantıklı tavsiyeler veremez ama çok iyi dinleyicidir. Eğer akıl vermeye çalışırsa içinden geldiği gibi duyguların etkisiyle çok da akılcı olmayacak tavsiyelerde bulunur. İnsan ilişkilerinde bu şekilde başarılı olduğu doğrudur. Ama iş hayatı gibi mantık gerektiren konularda bu tutum işe yaramaz. Ayrıca kendi sorunlarını göz ardı etmek gibi huyu vardır. ...başka insanların problemleriyle daha çok ilgi denir. Bu onların sıkıntılarla baş etme yöntemi olabilir. Ama bu durum zaten sadece sorunlardan kaçmaya çalışmaya dönüşebilir. Bütün bu iyi niyetle duygusal tavırları sayesinde çevresi çok geniştir. Çünkü kendi nasıl duygusal bir insana yanındaki insanların da bu duygusal taraflarına dokunmayı da iyi bilir. Onun yanında kimse kolay kolay mantıklı ve soğuk bir tavır sergilemez. Herkesi etkisi altına almakta da başarılıdır. Nazık ve şefkatli bir insan görüntüsü çizer. Diğer insanlar onun yanında kendilerini rahat hissederler. Çünkü yargılamaktan hoşlanmayan bir yapısı vardır. Herkese olduğu gibi kabul etmek onun hayatının bir parçasıdır. Her ortama kolaylıkla uyum sağlar ve genellikle sevilen bir insandır. Bu dünyanın sorunları onun için önemli değildir. Hepsi bir gün gelip geçer. Genellikle önüne çıkan problemleri adeta başka bir dünyada yaşıyormuş da bunlar onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi bir tavırla halletmeye çalışır. Pratik ve düşünmek onların doğasında yoktur. Sorunlar karşısında duygusal bir tavır takınır ve mantıklı düşünmeye çalışmazlar. Ama genel anlamda bu burcun insanları yaratıcı bireylerdir. Hayal dünyaları çok gelişmiştir. Çok farklı kimsenin aklına gelmeyecek fikirler onlardan çıkar. Bu yönleriyle insanları şaşırtabilirler. Ayrıca kafalarında yaşadıkları o müthiş hayal dünyası nedeniyle genel olarak güler yüzlü ve her zaman eğlenceli insanlardır. Pek öyle plan program yapmaya gelemezler. Kafalarını estiği anda estiği şeyi yapmak, spontane yaşamak onlar için daha eğlencelidir. Ne kadar yaratıcı insanlar olduklarından bahsetmiştik. Ama o disiplinsiz yaşam şekilleri nedeniyle harika fikirlerini hayata geçirmekte zorlanırlar. Çünkü onlar hevesli bir şekilde işlerinden geldiği anda bu fikri hayata geçirmek isteyecek ama daha sonrasında vazgeçecektir. Çünkü kolaylıkla dikkati dağılabilen bir insandır. Bu daldan dala tavrını bir köşeye bırakıp, Tek bir konu üzerine profesyonelleşmeyi seçerse başarılı olacağı kesindir. Evet, kolay anlaşılabilir bir insan değildir ama bu gizemli havasının kaynağı zaten karmaşık yapısıdır. Bu burcun kadının anladığınızı zannettiğiniz anda birden değişebilir. Çok mutlu ve eğlenceli iken bir anda duygusal olabilir. Hiçbir zaman tam anlamıyla doğru tahminlerde bulunmanız mümkün olmaz. Ama insanın aklını karıştırmayı iyi bilen bu burcun kadını için aynısı geçerli değildir. O sezgileri yüksektir. Bir insandır. Derler ya adamın gözünden anlar diye. Gerçekten de öyledir. Bu mistik havası sayesinde çevresini etkilemeyi başarır. Aynı zamanda hayattaki başarısının en önemli etkeni bu gizemli tarafıdır. Çünkü başarıyı önceden hisseder ve o tarafa doğru yönlenir. Bu da elbette en önemli özelliklerinden biridir. Bazen çok kıskanç olabilir ama bu sadece sevdiği insanlara karşı değil, kendinden üstü olduğunu düşündüğü insanlar için de geçerlidir. Duygusal tavırları nedeniyle her istediği hemen olsun isteyebilir. Olmayınca da sahip olamadığı şeylere sahip insanları kıskanmaya başlayabilir. Bu buçuk insanları genellikle konfora ve zevki önem verir. Eğer yaratıcılıklarını doğru yerlendiremezlerse para kazanmak onlar için zor bir yol olur. Bütün bunlara rağmen daha çok çalışmak yerine oturup hiçbir şey yapmadan kıskanma tavrı içine girebilirler. Yanlış anlaşılmasın bu demek değildir ki hep böyle olacak. Tabi ki daha sonrasında kendilerini ifade edebildikleri bir iş bulduklarında zaten bütün bunlara sahip olurlar. Ayrıca dediğimiz gibi sevdikleri insanları da paylaşmaktan hoşlanmazlar. Bu sadece eşleri için değil aynı zamanda arkadaşları ve genel çevresi için de geçerlidir. Onun için aşık olmak en önemli şeylerden biridir. Çünkü zaten duygusal biri ve bu duygularını paylaşabileceği bir insanın hayatında olmasından daha güzel ne olabilir onun için? Kesinlikle aşık olduğunda en kısa sürede evlenmek isteyecek ve hayatı boyunca evliliğini sürdürmekten büyük keyif duyacaktır. Genellikle evlendikten sonra diğer şeyleri pek umursamayacak, kendi ailesini mutlu etmeye isteyecektir, bunun için uğraşacaktır.